İnsanların en zalimi kimdir? İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Zayıf insana zulmetmek en çirkin zulümdür. Hazreti Ali kendisine hangi günahın cezası günahkara daha çabuk ulaşır diye sorulunca şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka yardımcısı olmayan zulmedene, Nimetlerin hakkını eda etmede kusur edene ve fakire zulüm üzere el uzatan kimseye. İmam Ali Aleyhisselam yine şöyle buyurdu. Zulümlerin en çirkinlerinden birisi yüce insanlara zulmetmektir. Yine buyurdu ki teslim olan kimseye zulmetmek en büyük günahtır. Teslim olan kimseye zulmetmek ne kötü bir zulümdür. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Allah'ın gazabı Allah'tan başka yardımcısı bulunmayan kimseye zulmedene çok şiddetlidir. Bir başka hadisi şeriflerinde buyurdu ki, Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur. Benden başka yardımcısı bulunmayan kimseye zulmedene gazabım şiddetlidir. İmam Bakır aleyhisselam şöyle anlatıyor. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam vefat ederken beni bağrına bastı ve Ey oğulcağızım ben sana babamın ölmek üzereyken bana tavsiye ettiği şeyi tavsiye ediyorum buyurdu. Böylece babasının da kendisine aynı şeyleri tavsiye ettiğini söyleyerek şöyle dedi. Oğulcağızım karşında Allah'tan başka yardımcı bulamayan kimseye zulmetmekten sakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kula zulmedilince intikam alamaz, kendisine yardımcı olacak birini bulamaz, gözlerini göğe diker ve Allah'ı çağırırsa Allah celle celaluhu Lebeik ben dünya ve ahirette sana yardımcı olacağım diye buyurur. Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılmışken onlardan yüz çeviren ve önceden yaptıklarını unutan kimseden daha zalim var mıdır? Kur'an'ı anlarlar diye kalplerine örtü, kulaklarına da ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan veya hak kendisine gelmişken onu yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde küfredenler için durak yok mudur? Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim var mıdır? Şüphesiz suçlulardan ölç alacağız. Allah'a karşı yalan uydurandan, kendisine gelmiş gerçeği yalan sayandan daha zalim kim vardır? Küfredenler için cehennemde durak olmaz olur mu? Hz. Ali şöyle buyurdu, İnsanların en zalimi, zulmünü adalet sayan kimsedir. Yine buyurdu ki, Zulüm anında Allah'ın senin hakkındaki adaletini hatırla ve kudret anında da Allah'ın üzerindeki kudretini hatırla. Hazreti Lokman şöyle buyurdu, Kudret seni insanlara zulmetmeye zorlayınca, Allah'ın senin üzerindeki kudretini hatırla. Hazreti Ali, kudret seni insanlara zulmetmeye çağırdığında münezzeh olan Allah'ın seni cezalandırmaya gücün yettiğini, insanlara yaptığın zulmün gideceğini ve cezasının senin için kalacağını hatırla buyurmuştur.